Uzay hukuku denildiği zaman ne anlamalıyız? Yani uzay hukuku tam olarak neleri kapsıyor? Bundan biraz bahsedebilir misiniz genel olarak? Ne daha istersen senden başlayalım. Tamam. Ee, yani uzay hukuku nedir e, sorusuna gelirken aslında uzay hukukuna neden ihtiyacımız var sorusunu belki sorabiliriz. Hı hı. Ve uzay hukukuna neden ihtiyacımız var sorusunun cevabı da herhangi bir başka bir hukuk dadına neden ihtiyacımız var sorusunun cevabından çok farklı değil. Ee, yani aslında kendinizden pay için, herhangi bir davranış biçiminde bulunmadan önce hukukun buna izin verip vermediğini bilmek istersiniz aslında çünkü e, yarın öbür gün öngörülmedik, e, beklenmedik bir yaptırımla karşılaşmak istemezsiniz e, dolayısıyla aslında uzay hukuku da e, uzay faaliyetlerini e, yani devletler nezdinde devletlerin veya kurumların kur, kuruluşların işte özel teşebbüslerin e, bir takım uzay faaliyetlerinde bulunup bulunamayacağını, eğer bulunurlarsa e, ve işte bir zarar doğarsa bunun yaptırımlarının e, ne olacağını e, düzenleyen bir hukuk dalı. E, tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, yeni hukuk dallarının ortaya çıkması çok normal. Çünkü teknoloji geliştikçe yeni alanlar ortaya çıkıyor ve bu alanlarında e, regüle edilmesi gerekiyor. E, uzay hukuku da aslında e, Nazlı Hanım biraz daha e, tarihçesine girecek birazdan ama yani tam yani şey, bilindiği anlamıyla işte Sovyetler Birliği'nin 57 yılında Sputnik bir e, yapay uyduyu ilk kez uzaya göndermesiyle uzayın erişilebilir kılınması ve aslında e, devletlerinde devletlerin de e, kaotik faaliyetleri önlemek için e, bir uluslararası bir işbirliğine ihtiyaç duymasıyla zorunlu yani, olmuşlar. Öyle çıkıyor. Evet, aynen öyle. <gülüyor> evet. Şu ana kadar peki neler yapıldı uzay hukukuna dair, e, nasıl süreçlerden geçtik, bunlar nasıl oluyor yani e, devletler bir araya gelip bunu konuşuyorlar mı, yasalar yapılma süreçleri nasıl, yasalar var mı bunlardan bahsedebilir miyim? Ee, şöyle isterseniz oraya gelmeden var. buna nasıl geldik, bu noktaya nasıl geldik <gülüyor> biraz bahsedelim. Uzayın fiili olarak geliştirilir olmasından da önce aslında uzay hukuku başlıyor. Ee, mesela geçmişe baktığımızda 1910 yılında Evin Laud isimli bir e, hukukçu, e, Hertz salgalarının mülkiyetini tartıştı bir makale yayınlıyor. 1926 yılında Sovyetler Birliği'nden Zarzar, hava sahasının dikey limiti ile ilgili bir çalışma yapıyor. Ve takip eden dönemde de uzaya aslında fiilen erişilebilir olumlan zamandan evlerde akademik çalışmalar yapıldığını görebiliriz. Genel olarak çalışmalarda uzayın erişilebilir olması ile ilgili olarak sınırın ne olacağı yönünde. Uzayda sınır sorunu halen daha belirli bir şey değildir. Yani uzayın sınırı nerede başlar, hava sahası nerede biter gibi bir konudan bahsediyoruz. Bunlarla ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. Ama... Sputnik birin fırlatılması da aslında tesadüfi bir olay olmuyor. Yani soğuk savaş dönemindeki e, savaşın sirayet ettiği noktalardan biri elbette ki uzay. Evet. 1 Temmuz 1957'den 31 Aylık 1958 yılına kadar süren bir bilimsel proje var. O da Uluslararası Jeofizik Yılı. Uluslararası Jeofizik Yılı çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü 67 ülke bir araya gelerek işte meteoroloji, güneş aktiviteleri gibi pek çok konuda, pek çok bilimsel konuda çalışmalar yapıyorlar. Ve bu çalışmalar esnasında, bu çalışmalar sırasında da 4 Ekim 1957'de Sovyetler Birliği Sputnik 1'i fırlatıyor. Takiben Sputnik 2 ve ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri de NASA'yı kuruyor. Dolayısıyla bu kurulumda gerçekleştikten sonra tabii ki Konunun regüle edilmesi ihtiyacı doğuyor çünkü uzay hukuku dediğimiz zaman çok boyutlu bir hukuktur. Yani devletlerin uzay faaliyetlerindeki hak ve yükümlülükleri ilk başta düzenleniyor, ilk ihtiyaçlar bundan ortaya çıkıyor. Ancak ilerleyen dönemde mesela şu anda konuştuğumuz şeyler işte uzay madenciliği, uzay turizmi vesaire gibi konularla beraber daha fazla çeşitleniyor bu konular. Dolayısıyla uzay hukuku dediğimizde şimdi ben okulda sözü sevgili meslektaşım ne Hanım'a vereceğim? Uzay hukuku ile ilgili temel anlaşma metinleri uzay hukukunun yegane kaynakları değil. Anlaşmaların haricinde ilkeler var. Çok taraflı anlaşmalar var. Uluslararası uzay ile ilgili ayrı düzenlemeler var. E, Olası göktaşının dünyaya çarpıp dünyayı yok etme ihtimali bile göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar var. E, gezegensel koruma politikaları var. E, derin uzay faaliyetlerinde diyelim ki Mars'a gittiğiniz ya da Satürn uydularına erişiydi. Buradaki kurallar dahi düzenlenmiş vaziyette. Bunların bir kısmı bağlayıp olan kurallar bir kısmı ise kılavuz nitelindi. yani mesela 2007 yılında e, uzay atıkları ile ilgili birleşiş biletler bir kılavuz düzenledir. E, bu aslında e, mevcut düzenlemeleri uzay ile ilgili uzay atıkları ile ilgili bir anlamda derlemesiydi. Şimdi bunun gibi e, ihtiyaç duyuldukça bağlayıcı olan ya da olmayan bir takım oluşturuluyor. Tekrar konumuza dönecek olursak, Sputnik 1'in fırlatılması ile beraber dediğim gibi bir dönüm noktası oluşturuldu. Ve aynı şekilde yine uluslararası jeofizik yılı içerisinde o dönem bu çalışmalar içerisinde yer alan ve Antarktika ve çevresinde araştırma yapan bilim adamlarının yer aldığı 12 ülke, tarafı olan 12 ülke bir araya gelerek Antarktika'daki yapıyla ilgili bir anlaşma imzaladı. 1959 yılındaki Antarktika Anlaşması. 1950'lerde bir başka konu da Çin ile Amerika arasındaki gerilim ve Çin'in nükleer silahlanmasının önüne geçmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri e, o dönem bunu e, engellemek için Sovyetler Birliği ile bir e, anlaşma imzalamanın uygun olacağı için e, bazı girişimler gerçekleşti. Ve Moskova'da 5 Ağustos 1963 yılında e, kısmi deneme yasağı anlaşması olarak e, bilinen e, Atmosferde, uzayda ve su altında nükleer test yasağı anlaşması imzalandı. Ve bu iki anlaşma metni de 1958'de kurulup 59'da daimi hale gelen e, Birleşmiş Milletler Uzayın Barışın Amaçlarla Kullanımı Komitesi'nin düzenlemiş olduğu 5 e, uzay metninden uzay anlaşmasından ilk olan 1967 tarihli uzay anlaşmasını defans teşkil eden e, anlaşmalar olarak da uzay hukuku tarihinde yerini aldı. E, Dilerseniz bu noktada sınır medanımda katkılar olacaktır diye tahmin ediyorum. Anlaşmaların da muhteviyatını da tekrar tabii değerlendiririz.